Başka bir yöntemden bahsedeceğim. Palmin yöntemi. Arkadaşlar bizim işimiz, gücümüz bize rağmen e, elde edemediğimiz sonuçları kopartıp almak. Gözlerinizin yorulduğunu biliyorum sınavlarda. Doğru değil mi? Gözleriniz yoruluyor. Ve belki sınav arası bir yarım saat mola olsa, bir dinlersen ne güzel olurdu diyorsunuz ama arkanızda yok veya ÖSYM, her neyse sizi bekleyen insanlar bir an önce sınavı bitsin ve bize doğru kozsun. Merak içindeler. Belki de birçok kişi ellerinde Kur'anlar, dualar ediyorlar, dilekler ediyorlar, ne olacak kaygısı yaşıyorlar vesaire vesaire. Bunun için ne yapmamız lazım? Tekrar sizin sınavlardan, benim amacım burada birçok teorik veya defince, İngilizce, başka dillerde birçok teoriler vermek yerine size damardan iyi gelecek yöntemleri seçtim. Daha önceki koçluk seanslarında kullandığım başka bir yöntem, parmin yöntemi. Bu da direkt sizin gözlerinize gitmek edecek ve hemen bir ellerimizi sabunluyoruz burada. burada. Başlayalım. Hazır mıyız? Hani eller hazır ve sabunluyoruz. Başlayın. Sınavda bile yapabilirsiniz. Ben çok denedim bu yöntemi. Elimizi ısıtıyoruz biraz. Güçlü elimizden diğer elimizden geçiyoruz ve elimizi sabunluyoruz. Isındıysa gözlerimizi açalım ve Biraz körtlet açıp tabiri caizse. Şimdi tam avucumuzun ortasını gözlerimiz açırken bastıracağız. Haydi. Hazırız. 1, 2, 3 bastırın. Bastırın. 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1, 0. Açabilirsiniz. E, fayda göreceksiniz. Fazil yöntemi araştırabilirsiniz.